Takvimler 12 Aralık 2022'yi gösteriyor. Günlerden pazartesi. Haftanın ilk gününden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ege bölgesinin yerelden dünyaya açılan sesi Ege'nin haberleriyle karşınızdayız. Ben Alper Terlemaz. 2022 yılının son günlerinde yeni yıl umudu ve heyecanı sarıp sarmalıyor. Çok da ünlü olmayan bir yazarın söz düş olmadan büyük işler yapılamaz diyoruz ve bültenimize ilk haberimizle başlıyoruz. Operatör doktor Zeynep Cesur bölgenin gündemi programının konuğu oldu. Göğüs cerrahisi uzmanı operatör doktor Zeynep Cesur, Egem TV ve TV ortak canlı yanında bölgenin gündemi programının konuğu oldu. Diğer branşlara nazaran göğüs cerrahisi alanında daha fazla kadın doktorun olduğunu belirten operatör doktor Zeynep Cesur, bu branşın daha kolay olduğu için değil, göğüs cerrahisinde kadın hoca daha fazla olduğu için genelde bu alan seçilebiliyor şeklinde ifadelerde bulundu. Ama göğüs cerrahisinde kadın hoca vasfı daha fazla, yani örnek daha fazlaydı. Yani okurken fakültelerde kadın göğüs cerrahisiyle karşılaşmak, hoca vasfında birisiyle karşılaşmak, ee, sık, daha sık. Öyle olunca biz de öyle gördük. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ama İstanbul'daki ve Ankara'daki hocalarda göğüs cerrahisi hocası daha fazla, uzman daha fazla olduğunu gördüm. Ee, dahili bir branş değil de cerrahi olarak tam bir hastalığın te tamamen tedavi edildiği görüldüğüm branşlara ilgim daha fazlaydı. O yüzden cerrahiye yönelmek istedim. Elimin ilk kana değdiği cerrahi de göz cerrahisi branşıydı. Buradan Celal hocama sevgilerimi iletiyorum. Hakkı çok fazladır bizde. Ben uzmanlığımı da Ankara Sanatoryum Hastanesi'nden aldım. Orada da iki tane hocamız vardı, bayan hocamız vardı. Beş kliniğin ikisini bayan hoca, kadın hoca yürütüyordu. O yüzden biz hani bir cerrahide bayan kadın görmeye alışık bir alandan geliyorum. Yani hiçbir zaman yadırganmadı. Illaki bir aile yaşamı için zorluğu oluyor ama... Toler edilebilir oluyor. Uşak Valisi Dr. Turan Ergün'ün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında il özel idarenin aldıkları kararlar doğrultusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verildi. Uşak'ta düzenlenen basın toplantısında Uşak Valisi Dr. Turan Ergün 2022 yılında kentte yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında konuştu. Ee, Uşak ilimiz 373, 183 nüfusuyla Türkiye sıralamasında bir <gülüyor> ikinci. Uşak Kültür Odası. Uşak Kültür Odası'nın Sayın Mahallemizin talimatları doğrultusunda İlk Kültür Turizm Müdürlüğü ve paydaş kurumlarla birlikte oluşturduğumuz bir proje. Onların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Simav Belediyesi Kültür Sanat Etkinliği kapsamında Kırmızı Balık Tiyatrosu düzenlendi. Simav Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Konferans Salonunda çocuklar için Kırmızı Balık Tiyatro Gösterisi gerçekleştirildi. Tiyatro gösterimine Simav Belediye Başkanı Adil Biçer katıldı. Biçer çocuklar ile beraber tiyatro gösterimini izledi. Tiyatro renkli görüntülere sahne oldu. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer tiyatro gösterimini düzenleyen tiyatro ekibine, belediye personeline, katılım sağlayan çocuklar ve ailelerine teşekkür etti. Uşak'ta 945 sürücüye para cezası kesildi. Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 945 sürücüye idari para cezası kesilirken 19 araç trafikten men edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7.263 araç kontrol edildi. 945 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 19 araç da trafikten men edildi. Sırada Manisa haberleri var. 15 yıldır atıl duran köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 yıldır atıl halde bulunan Hamza Beyli Mahallesi'ndeki ilkokul Şehzadeler Belediyesi'nin de katkılarıyla Manisa'nın ilk köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Merkezde açılan kurslara katılan kadınlar boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirken bir yandan da aldıkları eğitim sayesinde ortaya çıkardıkları ürünlerin satışını yaparak aile ekonomilerine katkı sağlamayı planlıyor. Böyle, böyle malzeme satışı çekilmeyecek. İşin güzel tarafı da şu, ailelere etmi ekonomik, Küp et evet. Şöyle Onun <gülüyor> <gülüyor> istediğimiz kokuyu koyuyoruz <gülüyor> içine. Yani, güzel ya. <gülüyor> Hamza Bey'de çok başarılı çalışmalar ortaya çıkmış. Bu çok harika. Burada çalışmalardan istediğimiz neticeyi almış gibi görünüyoruz. İnşallah bundan sonra da. Diğer köylerimizde zaten talepler geliyor. Evet. Diğer e, atılı olan e, okullarımızda evet. bu şekilde köy yaşam merkezine dönüştürüp muhtarlarımızın da karşısında evet. onlarda köy halkının hizmetine sunacağız. Hem öğrencilerimiz faydalanacak, hem yetişkinler faydalanacak. E, mükemmel sonuçlar bekliyoruz. Burada da olduğu gibi, burada çok ayrı. Bugün de biz annelerimizden öğreniyor, annelerimiz bunları öğreniyor, bunları öğreniyor, imal ediyorlar. Kursumuz açıldı, kursumuzda sabun öğretiyoruz ve yani atık malzemeleri değerlendiriyoruz burada. İşte ot, çöp, bunları nasıl bir yere getirip kompülisyon oluştururuz. Bunlarla nasıl süs eşyası elde ederiz ve nasıl kazanç elde ederiz. Bunu gösteriyoruz, bunu öğretiyoruz ve yapabileceğimiz birçok şey var. Bütün malzemeleri doğadan temin ediyoruz. Bakış açıları değişti, daha farklı. Mesela atılacak bir şey olduğu zaman bunu atmayalım, bu şurada lazım olur, bu burada lazım olur gibi. Avajur. Avajur mu? Evet. Tamamen doğadan topladığımız fazlalık odunlarımızla, sobada yaktıklarımızdan kalanlarla. Hiçbir şey atmıyoruz yani evde yumurta kollerini daha atmıyoruz şu anda, her şey burada. Afyon Karaysar Haberliği ile devam ediyoruz. Engelli sporcu azmetti, birinci oldu. Konya'da düzenlenen Para yüzme Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılan Hocalar ilçesi Devlet Han köyünde yaşayan bedensel engelli 30 yaşındaki Fevzi Çakmak S9 kategorisinde 100 metre kurbağalamada Türkiye birincisi olurken 50 metre serbest yüzmede ise Türkiye ikinciliğini elde etti. Sporu zaten severek yapıyorum ben. Ee, koşma yani atletizmi çok seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorum zaten. Hani serbest dalışı çok seviyorum. Dalış belgem var, serbest dalış belgesi. Ondan sonra scuba birinci kademe belgem var. Yani denizi çok seviyorum ben. Yüzmeyi de o yüzden daha çok seviyorum. Bir tane yarışmaya katıldım. O da bir buçuk aylık çalışmayla e, dereceler elde edebildim. Yani burada kaçıncı? şey? 100 metre kurbağalamada birinci oldum. E, 50 metre serbestte ikinci, 100 metre serbestte üçüncü oldum. Çömeliyoruz. Ben, ben Devletan Köyünde, işte hocalar ilçesine bağlı, Devletan Köyünde yaşıyorum. Ee, burada çalışacak ortam olmadığı için İsmail Barın e, kendisi havuz temini için bayağı çok yeri aradı. Sağolsun, Hani yardımcı oldu. Yani e, Antalya'da da Necati Öner müdürle görüşerek e, görüşerek Metin Şişli hocamla. İrtibata geçtik ve Metin Şişli hocamla birlikte antrenmanlara başladık. Hem ailem Antalya'da yaşıyordu. Bu çevredeki havuzlar e, yani kimisinde antrenör, yani engelli antrenörü de bulamadığımız için ve e, bazı havuzlarda e, arızalı olduğu için devam edemedim ve buradan Antalya'ya gitmek zorunda kaldım. Bu benim için hiç hoş bir şey değil ama e, Antalya'da çok güzel insanları tanıdım. Ee, hocalarımı, antrenörlerimi tanıdım. Çok güzel insanları tanıdım. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Uşak'tan Aydın'a, İzmir'den Muğla'ya, Manisa'dan Kütahya'ya, Afyon Karahisar'dan Denizli'ye kadar günün gelişmelerini, Egelerin gerçek gündemini aktarıyoruz. Ben Alper Terlemez ve bir diğer haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.